Sayın Valim, değerli protokol, kıymetli kulüp temsilcilerimiz ve sporcularımız, kıymetli basit mensupları, UŞAK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve şahsım adına saygıyla hepinizi selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, tesis yatırımları, spor kulüpleri, nakdi ve aynı yardım destek programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valim, başta şahsınız olmak üzere, Sayın Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve il Protokolümüze, Uşak Gençliği ve Sporcularımız adına verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Amatör Spor Kulüpleri, halkımızın ve gençlerimizin spor yapmasına, onların sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan kuruluşlardır. Kısaca, sporun emektarlarıdır. Bu kulüpler aynı zamanda ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilimizi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesinde büyük öneme sahiptirler. Ayrıca bizlere destek olan bu kulüplere de teşekkürlerimi sunuyorum. başlar dereceye giren sporcularımız olmak üzere tüm sporcularımızı ve kulüplerimizi tebrik eder, dağıtılan tüm malzemelerin hayırlı olmasını dilerim, arz ederim. Ee, değerli protokol amatör spor kulüplerinin vefakar, cefakar her zaman söylüyorum kahramanları olarak görüyorum. Yöneticileri, idarecileri hepsinizi sevgi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valim yaklaşık 3-4 dönemdir devletimizin özellikle spor bakanlığının amatör spor kulüplerine yapmış olduğu ki bu rakam geçen dönemlerde beşer bin lira olan yardımların bu sene 15 bin lira gibi bir rakam olması sonunda sonunda şu an görmüş olduğumuz e, malzeme yardımının, o da ekstradan olduğu için de teşekkür ederim. Yapmış olduğu yardımlar gerçekten biz amatörler açısından çok çok değerli, çok önemliydi. Tabii biz e, devletimizden bu şekilde yardımları görüyoruz. Amatör spor kulüpleri aynı zamanda e, uşak içerisinde e, faaliyetlerini gösterirken, ee, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakı'nın özellikle amatörlere yapmış olduğu, çok net olarak söyleyeyim özellikle ve özellikle U14'lerde yaş gruplarında, yaş, küçük yaş gruplarında yapmış olduğu 10 bin lira, 5 bin lira gibi ortalama yaklaşık e, 15-20 bin lira civarındaki her kulüplere yapmış olduğu yardımdan dolayı da ben bütün e, amatörlerden hem spor bakanımıza hem e, Sayın Belediye Başkanımıza kuvvetli alkış istiyorum. <gülüyor> benim de öncelikle bir teşekkür etmem gerekiyor. Zira göreve başladığımız 2019 yılından bugüne kadar Uşak'ta yapımını tamamladığımız veya yapımı devam eden ya da inşallah kısa zaman içerisinde yapımına başlayacağımız pek çok projemiz. Örneğin Muharrem Şah'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz çok amaçlı salonumuz. Örneğin, yapımı tamamlanıp açılışını beklenen e, Esentepe'de, Alpergün Bayram okulumuzun önündeki yarı olimpik yüzme havuzumuz, kapalı halı sahamız, basketbol, voleybol ve tenis kurslarımızın olduğu Esentepe spor kompleksimiz, yine e, 2000 öğrencimizin olduğu Karaağaç'taki yurdumuzun hemen önünde yapımını tamamladığımız birkaç gün içerisinde inşallah yine açılışını gerçekleştireceğimiz gençlik parkımız Yine şu an tefrişatını tamamlamak üzere olduğumuz çarşıdaki etüt merkezimiz genç kuşağımıza ait. Hakeza Kemalöz Mahallesi Ayaklı da yapımını başlatmış olduğumuz gençlik merkezi projemiz. Yine bizim gerçekten çok önem verdiğimiz inşallah kısa zaman içerisinde ihalesini gerçekleştirip hayata e, geçireceğimiz e, Karaağaç Mahallesi'ndeki yeni kapalı spor salonu projemiz ve e, geç, göreve başladığımız ilk sene e, yapımını hızlı bir şekilde tamamladığımız mahallelerimizdeki 15 basketbol, voleybol ve e, tenis sahaları da dahil olmak üzere Şehrimizin dört bir tarafında gençlerimiz için, uşaklı hemşerilerimizin e, spor yapmaları için e, yapımına başladığımız bu salonlar ve tabii en son e, onu da e, atlamamak lazım. Temelini e, attığımız, yapımına başlamış olduğumuz uşaklı e, gençlerimizin e, çok daha nezih bir ortamda, güzel bir ortamda bulunan e, yaşayacağı e, huzur kentteki altyapı tesislerimizin içerisindeki yeni kamp merkezimiz ve antrenman sahibimizde dahil olmak üzere pek çok tesisin yapımızda bizim en büyük destekçimiz Gençlik Spor Bakanlığı oldu. O yüzden huzurlarınızda başta işte bu iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasaboğlu ve ekibinize, spor, ekibine, sportada ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Çok değerli amatör spordaki yöneticilerimiz ve sporcu kardeşlerimiz ve uşaklı hemşehrilerimiz. Ben de hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetleri hep gençlere önem vermiştir. Ve gençlerin ülkemizin imkanlarından en iyi şekilde faydalanması için daha önce kurulmuş ve kapanmış olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı tekrar bizim dönemimizde tekrar kurulmuştur. Ve gençlerimizin tüm imkanlardan faydalanması adına onlara tüm imkanların sunulması adına tüm şehirlerde altyapı olarak çok büyük imkanlar sunmuştur. Bu bizim içinde bulunduğumuz bu salon, gençlik merkezi yine bizim iktidarlarımız döneminde yapılmıştır. ay dönüp baktığımız zaman, Kapalı yüzme havuzları, iki tane yüzme havuzu şehir merkezimizde var. Bir tane Eşme'de yapılmakta olan var. Kapalı spor salonlarımız Uşak merkezde var. Karalı'da yaptık, Sivas'ta da yaptık. E, diğer taraftan Eşme'de yaptık. Ve e, futbol sahalarımız derseniz yine aynı şekilde pek çok futbol sahasını hayata geçirdik. Kalfa kurulundaki yine orada bir kapalı tenis kortu yapıyoruz. Atletizm pisti yapıyoruz. Ve Atlı Cirit grubu sahası olan nadir şehirlerden biriyiz çünkü atlacırik grubunun en iyi temsil edildiği şehirlerden biriyiz ve aynı zamanda öğrencilerimizin kalması adına uşağımızda daha önceki dönemlerde 1250 kişilik yurt varken bugün 9700 kişilik yurt olup yurda başvurup da yerleştirilemeyen bir öğrencinin olmadığı nadir illerden biriyiz. Yaklaşık 27 bin üniversite öğrencimiz var bunun üçte biri oranında da yurt kapasitemiz var. Bunlar gerçekten de bizim gençliğe ne kadar çok değer verdiğimizi göstermekte. Sizler bizim yarınlarımızsınız, geleceğimizsiniz. Ve bu sporla ilgilenmek ve spora yatırım yapmak da çok önemli. Bunun meyvelerini de biz son dönemde aldık. İşte Türkiye'nin uluslararası alanda aldığı madalyalar bunun en güzel örneğidir. İlimize baktığımız zaman bizden önce sadece 1700 lisanslı futbolcumuz varken bugün 24.000 lisanslı futbolcumuz var. Biz tabii ki amatör sporları çok daha önemsiyoruz. Bununla ilgili kanunu düzenlemeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptık ve belediyelerin daha önce aynı yardım yapma imkanı varken amatör spor gruplarına nakdi yardım yapma imkanını da sağladık. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye genelinde uygulamaya soktuğu özellikle amatör spor kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerine yapılan yardımlarla ilgili bunların arkadaşlarımıza tevcihi ile ilgili bu törende bir araya geldik. Şimdi arkadaşlar kıymetli katılımcılar özellikle biliyorsunuz amatör spor kulüpleri benden önceki konuşmacılarımızda bahsettiler. Asıl profesyonel sporun temelini oluşturan birimler ama bunlar adı üzerinde amatör zaten. Bu işten bir gelir elde etmeden daha çok kendi ceplerinden harcama yaparak çevreler aldıkları desteklerle bu faaliyetleri yürüten birimler, yürüten kuruluşlar. Onun için amatör spor kulüplerinin ne kadar desteklersek profesyonel sporlarda, da, sporun her alanında da gerek bireysel gerek takım sporlarında o kadar başarılı oluruz. Özellikle bu amatör spor kulüpleri ile ilgili spor testlerinin yapımı, bakımı, onarımları, Bunların malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi ve bazı küçük giderlerin karşılanması amacıyla 2023 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye genelinde 12 bin amatör spor kulübüne yaklaşık 200 milyon lira civarında bir kaynak ayırdı. Uşak özelinde ise bizim 112 spor kulübümüze 1 milyon 980 bin lira bu yıl ayrılan kaynak. Bu kaynak her yıl gittikçe artıyor. Örneğin 2020 yılında 195 bin lirayken bu kaynak bugün 1 milyon 980 bin liraya çıkıyor. Yani tam 10 kat artmış iki sene içinde. Kıymetli katılımcılar, burada Gençlik Spor İl Müdürü Vekilimizin örneklerini koyduğu malzeme, desteği aynı zamanda önemli. Bu desteğin yanında yine spor kulüplerimize bu kapsamda 2240 adet sırt çantası, yine o sayıda tişört eşofman takımı, yine aynı sayıda antrenman yeleği ve 1140 adet de yağmurluk dağıtımı yapılacak. Arkadaşlarımız bunları hepsini birlikte hazırladılar. Bu yardımlara ilave olarak ayrıca kulüplerimize Gençlik Spor Bakanlığımıza ait tesislerin tahsis edilmesi, kullandırılması, antrenör ve uzman görevlendirilmesi konularında da gereken desteği sonuna kadar vereceğiz. Çok kıymetli misafirler. E, spor Federasyonları Başkan Arkadaşımız burada ilk konuşmacı olarak söyledi. Gençlik Spor e, bu tür e, amatör spor kulüplerinin ve spor kulüplerinin kullanımına üniversitemizin e, spor sahasının da açılması şeklinde. Biz yaklaşımımız şu, devlet şudur. Zaten devlet belediyesiyle, valiliğiyle, gençlik sporuyla, tarımıyla, özel idaresiyle hepsiyle birlikte bir bütün olunca biz buna devlet diyoruz. Üniversitesiyle birlikte. Biz özellikle spor tesislerinin kullandırılması konusunda hiçbir birimin kesinlikle e, o tesis Belediyenin, bu tesis gençlik sporun, o tesis üniversitenin gibi bir ayrım hiçbir zaman yapmadık, yapmıyoruz. Ve bu tesisler yapılmışsa sonuna kadar da kullanılmasın taraftarıyız. Eğer bir spor salonu varsa, bu spor salonu ne kadar kullanılıyorsa o kadar çok faydalıdır, amaca hizmet eder. Ben spor salonu açayım, sabah 8'de, akşam 5'te kapatayım da bu iş olmaz.